Kolay gelsin canım Dilara'cıyım. Canım kardelenim. Dilara'nın bu arada aşırı işleri var ama zaman evet. ayırırsa bana birazdan... Sana biraz zaman daha... ayırmayıp kime ayıracağım? Bir de zaman ya. ayırmasan başıma gelecekleri biliyorum. Ne gelecek başıma? Bir dakika! Bir dakika! Sanki zorluyormuşum gibi. Hayır! Ya! Aloha! Aloha! <gülüyor> Gülüşlerimi artık Aloha diye yapıyorum. Arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Yanımda Dilara Endicam ve burada görmediğiniz Sako Bey var. Marmaris'teyiz, çok güzel bir yerdeyiz. Söğüt'teyiz. Ve Dilara'nın <gülüyor> mekanı Barbataran'da ve Deli Dilara'ya birkaç sorum olacak açıkçası. O yüzden kendisiyle bir so, çekim yapmak istedim. Sen ne istersen sorda? Yeah. <gülüyor> çok heyecanlıyım ama onu söylemem gerekiyor. Ee, Marmaris'te öncelikle İstanbul'dan geldi, neden geldi, hikayesi nasıl oldu? Ben çok fazla zaten oraya girmeyeceğim. Sen hepsini anlat. Bir de bu e, yani hepimizin evde kaldığı süreçte sen Marmaris'teydin. Evet, o süreç nasıl gelişti? Buraya belki taşınmak isteyenlerin, İstanbul'dan çıkmak isteyenlere tavsiyelerin var mı? Gibi gibi sorularla seni baş başa bırakıyorum evet. ve seni hiç şeyden başlıyorum. Nasıl geldiğinden de başlıyorum. Olur. İstanbul'dan sıkıldın mı? Hani buraya böyle hmm. kendini ne zaman Yok. attın? Nasıl attın? Oradan başlıyorum. Yani Kardelen'im hiç öyle bir hani ay bir Ege kasabasına yerleşip işte yeni bir hayat düzeni koy hiç böyle düşüncelerim yoktu. Bir gün arabayla geldim. Hatta arkadaşlarımı kendimi zorla getirdim. Söyün çok merak ediyordum. Geldim. Şu anda kameranın durduğu yerde arabamızı park ettik. Ben böyle tek ayak arabadan indim, Ay hiç beğenmedim buraya gidelim <gülüyor> dedim. Arkadaşlarım bana çok kızdı. Araba bir saat çalıştı klima çünkü sıcak aylardan Haziran'da ee, Girdik, onlar denize i̇şte şu ileride bir yer var ya, bir kafe seninle beraber de ha, Evet evet, aynı. Orada onlar oturduk, kahveler içtiler, ne yaptılarsa işte yaptılar, baya bir kaldılar. Ben altı yaşındaki çocuğa bağlayıp, Arabanın içinde öyle küs küs küs çıkmadı. küs odur, Hayır çıkmadı. Aa, evet burada da bir market anda. vardı, market camı dört şey camı çaldı, tıklattı. Bari bir su için ne yapıyorsunuz bilmiyoruz, ama bir saattir araba doluydu. Almını kırdı o suyu içti. Onlar geldiler öyle bir küs küs geri döndü. Hiç ilk başta istemedi. Çıkmama sebebini ne severdi? istemiyorum dedi. <gülüyor> ee, Hiçbir nedeni yok. Sonra. Aylardan Ekim oldu bir Ekim sonuna doğru. Buraya kendi kendime geldim. Ne kaçırdım Ekim acaba diye. Ama burada oturduğum deniz çok güzel. Şöyle böyle. Her bir... ay, ay o gün de aman ya ne kadar güzel bir yer. Tam hayatta yaşayacağım yer. Lavender yani. Hiç arası yok ben. Ve o gün bir saat içinde bir ev tuttum. geldiğim sırt çantamla kaldım. İşlerim vardı, işlerin hepsini ısrar ettim aileme haber verdim. Tabii ki başta aile bir e, karşı çıktı çünkü neden işte hastanede var mı, o su var mı, bu su var mı derken e, kalıyorum dedim. Hatta abim dedi ki anneme e, ya bu çok sosyal bir kız, bu alan köyünde yapamaz yani bırakın bir iki ay eğlensin, gezsin, şey... Dinleyen. Yay burcu bu arada. Evet, yay. Hiç oturamayan yani. <gülüyor> Annenin böyle bir takılır o dedi. Sonra vazgeçer, geri gelir dedi. Hatta iki yıl benim evimi kapattırmadı bayağı. Hmm. Şeydeki İstanbul'da. Annen mi? Yok, ağabey. Hmm. Ondan sonra iki yıl Geldim 2 yıl ne yaptım? Hiçbir şey yapmamayı yaptım. Bu benim için çok zor çünkü biliyorsun, ben hiperaktifim. Yerimde duramam. Üç işi birden yaparım. İstanbul'da normalde çok yoğun çalışıyordum. İyi değil Çekimler vardı biliyorsun. Ha, televizyon Gencene programı düştüm. vardı uzun seneler. Geçti. Evet, zaten. Tabii. En son işim buydu. Ama insanlardan sıkılmadı. Çünkü insanlardan sıkılır zaten böyle bir yaşmazız. Hani insanlardan bazıları ola iblalar geldi İnsan <gülüyor> ishali olmuştum. İnsan insani olup <gülüyor> biraz arınmak istedim. Tamam, evet. durdun iki sene. Evet. Ama restoran açtım ama restoranda altı ay görüyorum. Altay yine benim. Ha, doğru, yatıyorum. o da var. Doğru, o <gülüyor> da <Doğru. Sezondur>. Aynen. <gülüyor> i̇ki sene hiçbir evet. şey yapmadım Yaptım. Ben. Ne yaptım? yaptım? Hmm. Hiç izlemediğim, biriktirdiğim filmler var. Mesela filmleri seyredin. Benim hiç dizim olmadı. Bizden diziler edinmeye başladım. Hmm. Son hayatımız işte Netflix girdi. Orada bir sürü filmler, belgeseller, işte biyografiler onlarla onlar izledim. Hı hı. Şiir kitabı okudum diyebilirim. Böyle çok deliler gibi kitap okudum falan öyle bir şeylerim olmadı. Hı hı. Çünkü biraz algıda da dağıldı. Burada böyle bir tembelleşmeye başlıyorsun. Yani biraz işte daha erken kalkıyorsun ama zaman hepsi seni olsa da. Ne bileyim dağları vuruyorduk yani burada Marmaris hmm. yöresinde burası Marmaris'de bir köyü köyüz bezli ama biz şu anda Saranda'dayız bu sahilin adı da Saranda köylüler buraya Saranda'da evet. <gülüyor> Öyle mi? Sen bu arada Barba Saranda'nın içerisinde birazdan anlatacaksın. Evet. onu da merak etmeyiz o da çok <gülüyor> Maddi gücü olan var olmayan var ama İstanbul'dan kaçmak isteyen gerçekten buralara taşınmak isteyen hani Marmaris olmasa da sonuçta doğaya gelmek isteyen çok insan var <gülüyor> Maddi gücü olmayan ne yaptın hani sence bir de maddi gücü olan da hadi, harala diye giristin hani bu hadi gelin hani her şeyi boş verin der misin senin ne olur sen yapmış kişi olarak <gülüyor> kimse gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> buraya gelmeyin <gülüyor> yok yani bunun maddi güçten çok e, bir lifestyle <gülüyor> bir şey var bence öncelikle yani. Burası doğal, çadır kamp yapar diye. Yeni aynı hava yükseliyor. E, tabii derse de e, güzel güzel bir ev yaptırır. Ama burada zaten yaptırmak çok zor çünkü daha imar planı yok. Dolayısıyla yani öyle çok büyük evler, iteler vesaire yapılmıyor, korunuyor. Burası antik kent biliyorsun. Ben ee, bilmiyorum bu arada, e, evet, evet, burası antik kent. Antik kent, kent. Onun için daha onlar değil ama herkes, yani zaten herkes her yere göç ediyor. Herkesin kendi nasıl bir hür iradesiyle yapabileceği birçok şey var. Burası olur, yan köy olur, başka taraf olur. Ama yani gelen de lütfen köyü bozmasın. Ee, en önemlisi o. Burada çok yabancı, yani yerli halk ve sonradan gelen kimi İstanbullular köyü çok koruyor. Ama maalesef gelen turist o kadar kurduğunu söyleyemez. Hmm. Yani plastik şişeleri atıyorlar. Yani yere bırakıyorlar. Ya da denize atıyorlar. Ee, kirlenmesin ya. Evet yani. gerçekten bu çok önemli. Denize çok kötü bakıyorlar evet. değil mi? Yani zaten bence pet şişe olabildiğince kullanmayın. Olabildiğince matara evet. takasınlar. Aynen. Cam şişe zaten fark ettim. Sen evet. de, de cam evet. şişe var. Aynen. Bunlara gerçekten özen göstermemiz gerekiyor. Peki şunu evet. sormak istiyorum. Buraya gel, yani buraya gelin ama Dilara'nın da zaten... 4 tane müsait evet. hani yerin evet. var, hani onda da kalabilirsiniz. Tansiyonlar da var ama buranın dışında da evet. herhangi bir yere gitmek evet. isteyene hani hadi git der misin yani doğaya gitmek isteyene ne gerekiyor yani? Onu söyleyeceğim. Burada Marmaris yöresinde, burası Marmaris'in Söğütköy dediği gibi ama evet. yöresinde 3600 tane şifalı ot var. Hmm. Buranın toprağı çok bereketli. Ektiğiniz her şeyin verimini alıyorsunuz. Eğer kışın yağmur yağırsa bizim bu sene hasatın yarısı e, çürüdü. Çünkü çok az yağmur yağdı. Çok az yağmur yağınca ekinler tabii ki mahvoluyor. E, ondan bir sene önce çok güzeldi. Kışın dolu dolu yağmurumuz yağdı. E, gelsinler. Geldikleri gibi bir şey, yani her gelen eğer buraya bir şey katarsa, bütün egemiz çok daha güzel. Çekmemiş lazım. Yani bir çiçek eksin, çöp atacağına. Evet. Ee, e, e, veya altın doğaya altın ait mı? bir yazı yazsın, herhangi bir ağaca koysun. Bir kişi mi okudu, o bir kişi bile çok önemlidir. Yani her gelen bir katlı bir şey yaptı, onu ben mesela çok isterim. Yani zarar vermek yerine aslında nasıl evet. bir yarar sağlarım Aynen, diye de şunu sormak istiyorum sana, burada yazları güzel ve sen deli gibi çalışıyorsun. Gerçekten çok yoğun. Hani dedi ki, eğer ki böyle bir söyleşi yapmazsak, sen bana kısarsın, alınırsın falan. <gülüyor> ee, alınırım ama içim atarım. <gülüyor> ne alınması ya? Ya, yok, yok, ya. yapmayacağım, kim yapacağım? Ya. Canım yeğenimdir, o bunu biliyor da. Şimdi tabii... Çok yoğun ama gerçekten. Kanal olunca, insan bazen de bir... Böyle hani sunileşmiyor da bir daha kibar olmaya çalışıyor çünkü herkesin evine giriyoruz. Hmm. Ama ben onu kamerayı kapattıktan sonra yumuk seviyorum yani. Böyle biz bu kadar da mesafeli bir ilişkimiz yok. Ben onun aslında <gülüyor> halasıyım yani. Evet. Değil mi? Ve ben halacığıma şunu sormak istiyorum. Burada zaten yazları çok yoğun geçiyor. Ben biliyorum zaten gelenler de seni görür. Ama evet. kışın e, nasıl zamanın geçiyor, Ay, mutlu çok nasıl? güzel yaşıyor, kimseler kalmıyor çünkü öyle <gülüyor> bana kalıyor. Valla net diyor. Bu Malum süreç geçti ya geçen kış, Aynen. her yer kapalıydı Zorlandım. zaten. E, açıkçası biz tabii ki çok zorlanmadık doğanın içinde. Ev Nüfus az, e, olay hiç yok e, malum pandemi dönemi geçtiğinde. Evet. Yani tabii ki dünyaya zarar oldu, yani çok üzücü durumlar var, kayıplar var. Yani bu kayıpların üstüne konuşmak ayıp olur ama Allah hep umurlar içinde. Ama tamam, bir tamam. yandan doğanın o dengesi çok tuhaf ya, onları gördüm. Yani otobanda asfaltın içinden çiçekler fırlıyor, doğa kendini yeniledi, Ama mis gibi, e, uçaklar uçmuyor. Evet. Yani o kadar temizlendi ve doğa koştu ki, hayvanlar biz burada böyle o domuzlarla, eşeklerle, <gülüyor> sincaplarla gerçekten günler geçirdik. Ay ne güzeldi yani. Yani şimdi sincaplı bizimle araba varken geçmez, çıkmaz, geceleri çıkar. Şimdi tıngır, tıngır, tıngır istediği vakit. Normal var vardı. Yani böyle çok canlı gibi bahsetti. Yabuğuz ee, arkadaşlar da normal korkardılar. Hmm. Yani çok korkardı. Hmm. Ama alışıyorsun. Yani hayat kötü şeyleri alıştırmasın. Çok güzel de. farkındalığın artıyor ve bunu çok kolay hissetti. Hatta İslam'da bile veya büyükkenlerde bile hissetmişlerdi. Ee, i̇yi oldu yani birazcık eve kapatıp birazcık doğaya saygı. Keşke yeniden tekrar ediyorum ölümler olmaktaydı. Yanlış bir yeri yok. Bir de deniz iyileştirir yani. Ben hep onu şöyle, evet. bilmiyorum videolarımı izliyorsam sana onu hep bahsediyorum. Evet. Denizin Hakikaten gerçekten iyileştirici var doğanın da öyle. Burada zaten sen ikilerle, ağaçlarla bir aradasın. Her ne kadar yoğun olsan da kışın onları daha çok sarılıyor. Tabii, böyle Tabii benim yolda şey giderken Selimi'ye giderken iki tane ağacım var. İkisi biri beyaz, biri pembe, badem ağacı. Aynen şu anda bu arada kanyal olur. <gülüyor> <gülüyor> Burası bayağı içmek. Evet, i̇çlek idareşi. İçlek idareşi. Badem ağacın var. Eee... Evet. Tabii ki iki tane badem ağacı var. Biri pembe, biri beyaz. Selimiye yol üzerinde. Tabii. Oraya giderken onlara iniyorum, sarılıyorum. Onlar benim diyorum. Var başkasının yani bir arsanın içinde. Yani ee, öyle işte. Şimdi başkasının geçince aldım da aldım. Aynen. Zaten. Bu arada yani mekanın sahibi olduğu için seni çok iyi anlıyorum. Evet. Yani mağlada bende doluyordun. Ama ben birkaç sürü daha var bırakmak istedim. Kamyon Ben şey çok merak ediyorum, Deli Keçi'yi bu sene açtım onu biliyorum. Bunları kim toparladı, kim yaptı? Yani Dilara hani gerçekten umarım buraya gelince tanışma imkanınız zaten olur. konuşursunuz. Hatta bu videoyu izlediğinizde belki söyleyebilirsiniz Biz de olacağını düşünüyorum. Çok renkli biri. Kimler toparladı yani? Biz nerede çalıştık? Bunu InShotter Vuslat Çemker'den tasarladı. İsmini... Sevgili yazar e, Ozan Önen koydu. Beni çağrıştıran, beni anıtsatan, yani benimle ilgili bir şey koyar mısın, düşünür müsün dediğimde direkt Deli Keçi dedi. Ozan koydu. Evet, Ozan <gülüyor> Önen koydu. Aynen. Barba Saranda'nın ismi de Ozan Önen koydu ve Ozan'ın hakikaten hem buraya hem e, benim memleketime hem de Söğüt'e çok büyük kastları olan, Çok güzel tanıdı. Daha doğrusu bütün bu boz bize eee yegane insanlardan biri. Benim de çok kıymetliyim. Ozanın ozan önem evet. bu aradaki kitabı var. Babam beni şah damarımdan etti. Okumayanlar okusun zaten yaz şimdi ben biliyorum. Çok çok iyi insanlar hatta çok Yani ediyorum. okumadığınızda biriniz bence bir duygunuz eksik kalır. Gerçekten o falan. kadar. Evet gerçekten doğru. Okuyun. Evet. E, şimdi sana Barba Seramda ile ilgili hikayeni bir dinlemek. Çok istemeye Nasıl açmaya karar verdin, hani nasıl böyle bir yer oldu, nasıl gelişti her şey, yemekleri neye göre seçiyorsunuz? Neler var menüde? Koktey. En zor su güzel valla, bahsedeceğim alkollerden. Kokteylerin gerçekten çok çok <gülüyor> evet, çok çok çok çok de O hikayede şöyle, e, Şimdi e, ben burada tatlı tatlı oturuyorum işte kitaplarım, şiirlerim, müziklerim, filmlerim derken bir gün yanımda çalışan bir hanımefendi vardı. O geldi dedi ki burası için, e, ya Dilara dedi bir yer var dedi adam dedi devrediyormuş dedi. Aa dedim kızları merse kazandı herhalde dedim baş edemiyor artık dedim. Tekrar etti dedi. Dilara ona iyi dedi devrediyormuş dedi. Ay tamam anladım dedim sorum olursa söylerim dedi. Yahu dedi ben onun için demiyorum, sizin için diyorum dedi. Ay dedim ben yemekten ne anlarım ki bu arada bu şeyleri sevmem ama gerçekten yemekten hiç anlamam, mutfağa girmem, yemek yapmayı sevmem, çok az çıkırsam bile çizikli kez falan yiyorum ha, yani ha, o ha, derece. Ha. Ama tabii ki yemeği biliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anne bir dediği yok. gibi bu yapmıyor yemeği biliyor diyor. Ben neyin neyle olduğunu, ne istediğimi biliyordum. Hı -hı. Restoranda neyin satılmasını istediğimi biliyordum. Hı -hı. Çünkü insanlar Ege'ye geliyor, ne kadar işte bir hafta on gün diyelim, tatil yapıyor. Hı -hı. Her yer balık balık balık balık restoranı. Ben de balık satıyorum. En azından e, bunları farklı yorumlayarak bir menü oluşturdum. ilk şefle öyle başladık. Şimdi iki şefim bilmiyorum tatlı Muazzan'da. Evet, evet. e, Göksel Gökçe Doğan diye bir şef arkadaşım var. Son Fransız Büyük Elçiliği'nin renkli gücü hmm. bir şeydi. Ama ilk yıl beraber çalışmıştı. Burada arada şarj edecek ya evet, da... Evet. Bekleme... Anam. Yani şey, şarj Şarj <gülüyor> edecek şarj Yok, <bitiriyordu>. yok. <gülüyor> Benim kuskıntı yok. Ama bir daha şarj edecek miyiz devam tamam, tamam. <gülüyor> Ondan sonra öyle birden başladı. E, alt ilişkilerim iyiydi. Hiç kimseyi çağırmadım. Su akar yolunda. Ama bu. herkes tanıyor. Tamam evet. ya. Yani, Hayır, e, İyi yer, eğer çok iyi bir şey yaparsanız gerçekten keşfedilir. Bu dünya neresinde olursa olsun, istersen mücra bir köy başına olsun, istersen atıyorum bir ototanayinin içinde açıp iyiyse. mı Tabii ki, duyuluyor. duyuluyor. E, bir viral etki var artık. Sosyal medya çok kuvvetli. Tanıdıklar gelip paylaştıkça, o paylaştıkça öyle öyle. <Gülüyor> Tanıdıklar dedi evet. de yani hani böyle tanıdıklar yani yok ya, <gülüyor> ya yani işinde yani, iyi arkadaşlar. olan bir sürü arkadaşım var kendi işinde ya. oyuncu olsun e, topçu olsun popçu olsun Öyle olmayan <gülüyor> oyuncu, da bir sürü zaten veya, gelen. herkes işini Aynen. iyi yaptı men herkese kavga İyi, iyi her şey bir iyilikle buluşuyor ona inanıyorum. Bir de şeyi de söylemek gerekiyor. Buraya karadan gelebiliyorsunuz. Tabii. Ben buradan tabii, tabii, 9, tabii. 10 saat kadar süren. Ben hep karadan evet. geldim ama denizden evet. geldiklerin hani nasıl ee, geliyorlar? Direktten önleme. Şöyle e, barbasaran.da. com'da. E, tekne için gelirken koordinatlar yazıyor. Oraya mutlaka bakın. Instagram hesabında yazıyor. İnstagram hesabında Her yerde var. var. Ben, e, hem senin kendi hesabını hem de Barbasaran'dan hesabını Biri var. et Barbasaran'da, e, diğeri barba, e, deli keci saran'da. Yani keçi değil de ge, keci, keci saran'da. saranda. Tamam. tamam. E, ben tamam. de ara edileceğim. Ben Karde, Lena diye. Lena. <gülüyor> Takip edin. Ya. Takip edin, güzelliklerle buluştun. ya Gerçekten çok çok teşekkür Diliyorum. ediyorum. <gülüyor> bir dahakine biz yeniden bir program yapacağız. Evet. Şimdi bir hızlı geçiş yaptık. Ama ben size bu yörenin tarihini anlatacağım. Esas heyecanlandıracak olan o günler. Olur. Şimdi şarjerem bitebilir. Ama bitmeden eğer yapabilirsek... Canım Dilara'cım çok çok teşekkür ediyorum, geldin konuk oldun yani iyi ki varsın. ben iyi ki varsın benim canım Kardelen'im ne demek. <gülüyor> bir daha geleceksin bir daha biz bu yüreği anlatacağız güzel güzel an Şimdi şöyle bir durum oldu, e, tam işte kapatıyorduk ki videoyu şarjı bitti. Ee, bu kameranın. Ya bu arada bu kameralar çok yani şarj bakımından deli gibi dayanmıyor. Ekstra bir şarj alacağım çünkü diğer türlü gerçekten yetmiyor. Bir de baktığımda dolu gözüküyordu. Anlamadım. Ama neyse kapanışı yapmaya geldim. Ee, arayla zaten e, teşekkürleştik. Çok keyifli geçti. Umuyorum ki siz de çok keyif alırsınız. Ona sorularınız varsa zaten kendisine Instagram'dan da özellikle ulaşabilirsiniz. DM'lerine eminim bakacaktır, cevap verecektir. Onun dışında da yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz. Abone olup o bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şöyle yalnız, <gülüyor> böyle. Ee, bir de cumaları genelde altıda hani çok büyük bir aksilik çıkmazsa video geliyor. Bazen duruma göre, akışa göre, Pazartesi 6'da da video yayınlıyor oluyorum. İyi ki varsınız, ee, iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki, büyük büyük kalpler. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, neşe dolu kalın. Görüşürüz. Şöyle bir bar kısmı da var. Burada gelmek isteyenler olursa... Hemen şurada zaten hani böyle bir de sanat galerileri de var. Dondurma da satıyorlar. Böyle. Ama esas yer orası. Bakar mısınız? <gülüyor> Yayın. 1, 2, 3. Tamam, bakın burası var şimdi. Buradan çekim yapacağız. Umarım güzel olur. Bir de şurası var. Bir dakika, bir daha bakıyorum. Bir de şurası var. <gülüyor> <gülüyor> Dilaria beni kaç yaşından beri tanıyor bilmiyorum. Herhalde... <gülüyor> Bu ne ya?